Arkadaşlar selamlar. Mondial e, Win 50'lerin şase numarası nerede yazar? Bununla ilgili bir video çekme ihtiyacı duydum. Beraber bakalım isterseniz. En kolay noktası şu ayak kısmında VIN diye bir kapak var arkadaşlar. Bunu açalım. Zarar vermeden yavaşça kaldırayım. Şase numarası burada gördüğünüz üzere.